Arkadaşlar, üzücü haberle karşınızdayız. Bugün, ikinci kanal hakkında kötü sonuçlar aldık. Evet, şöyle ilk önce profil resmine doğru bakarsak, ikinci kanal iptal. Yani şuraya bastığım zaman böyle bir şey çıkıyor karşıma, oturma açtığı. Ayrıca benim kanalım, yani tabletimde de vardı, telefondaki her şeyi oraya yüklemiştik. Hesabım mı çalındı? Ban falan mı yedim? Hiçbir fikrim yok. Kanal gitmiş gibi. Yok yani geri getirilmesi de imkansız. 65 abonelik kanal resmen şey... Çöp oldu yani. Ama ben bunu bulacağım. Evet. Maalesef. Şu anda bu arada e, düzeltmeye çalışıyorum. Tablet var. İkinci kanal. E, evden okula geliyordum arkadaşlar. Yani... Gidiyordum. Sonra... Birazcık bir kafamı boşaltmaya çalıştım. O sırada eve tekrar döndüğümde... Yani okuldan eve geldiğimde... Hesabımın gittiğini fark ettim. Kanaldaki profil resmim yoktu. Belki ne bileyim... Anlık silinmiştir. Gibi. Arkadaşlar... Şu an tablette... Efe 354tcr diye bir tane youtube kanalı aldım Ona abone olabilirsiniz Bu arada bilgisayardaki yani Bu kanalda da umurum bir şey olmaz Ötekiyen de bir şey olmaz Ama Arkadaşlar yani iki tane kanal yürütüyorduk ne güzeldi Bir sürü de tiktok videosu vardı Yani o kadar emek var sonuçta Bunların gitmesine ben gerçekten üzüldüm Yani Olmasaydı bence daha iyiydi Hani yapmaya çalışıyorum yeni Google hesabı açsam da 28-29 gün içinde silinecek diyor. Allah Allah. Bir yandan Google'ı kandırmak gerekiyor zaten. O sıkıntı. Bir baktım eve geldiğimde açıyorum YouTube'u direkt profil resminin olmadığını fark ettiğim anda açıyorum da bana oturma aşkı. Görüyor musun? Ve Telefondaki haliyle kalmadı. Bu aynı zamanda şöyle göstereyim ki ekran görüntüsü böyle bir şeyin aynısı tabletime doğmuştu. Yani şu F354 TR yeni kanalımız. Telefondaki Dragon TR yani ikinci kanalımızın ismi. İkinci kanal tablette de vardı. Şey telefonda da vardı. İkisine de kayıtlıydı yani. Burada da UGA'ya GTB var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tabletteki ee, hesaptan da tamamen silindi gitti. Ben anlamıyorum abi ya. Hep bir hacker saldırısı falan mı oluyor yani? Hep hacker saldırısı deyince aklıma nedense Roblox ya da ne bileyim yani youtube geliyor ama ne bileyim bir şekilde düzeltmeye çalışacağım elimden geleni yapacağım ama bu kanalı ve diğer kanalı izlemeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın görüşürüz görüşürüz <gülüyor>